Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey, sen günce ne olacaksın? Adam. Evet, Kuzey sen polis olacaksın ya. Polis arabalarını mı bindin? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey, ama senin spor yapman gerekiyor. Hemen spora başlamamız lazım. Gel, gel, hadi bakalım. Bir, oh, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> 6. Çok güçlü bu Kuzey ya. 7 8 9 10 Kuzey bir de koşalım mı? Koş koş. 1 2 3 4 1 2 3 1 Kuzey çok hızlı koşuyorsun. <gülüyor> bu Kuzey gerçekten polis olmak istiyor bence. Kuzey güçlenmen için ne yapacağız? Kuzey <gülüyor> Evet içmemiz lazım. Hadi bakalım gel gel gel gel gel gel. Kuzey'in çilekli sütü var arkadaşlar bakın bakın bakın çilekli sütü var. Kuzey hadi bakalım iş bakalım bunu. Hemen takalım bunu. Zeynep çilekli süt seviyor musun? Evet. Bakalım bakalım güçlenmen lazım ya. Aa. Spor yaptık Yorulduk, değil mu Kuzey? Hmm, çok güzel. Çok güçlü oldum. Çok güçlü oldun mu? Bakalım ne kadar güçlü oldun koy onu. Yat yere yat yere. Bir. 2 3 bir, Hadi. <gülüyor> biraz daha iç. çabuk çabuk biraz daha süt iç. Kalk. Kalk biraz daha süt iç. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Bakalım hızlanacak mı? Oo çok hızlandı. Çocuklar görüyor musunuz ya? Kuzey çok hızlandı. Biraz daha süt içiyor. Demek ki biraz daha güçlenecek. İç, i̇ç iç iç iç iç iç aa, aa kuzey gerçekten çok hızlı <gülüyor> koş bakalım ooo çok hızlı o kadar hızlı ki çok hızlı koşuyor bakın çilekli süt onu çok güçlendirdi Evet kuzey sen büyüyünce polis olacak mısın evet polis olacağım arkadaşlara bay bay yapsan ya